Türkiye'nin güçlü iş kadınlarından farklı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Aynı zamanda bir mentor, girişimci ve melek yatırımcı. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin yönetim kurulu üyesi Selen Kocabaş'la birlikteyiz. Selen Hanım, sizi sayarken böyle farklı farklı özellikler nasıl anlatacağımı, nasıl tanımlayacağımı şaşırdım doğrusu. En iyisi sizden dinleyelim. Bize hem eğitim hem de kariyer hayatınız nasıl ilerledi bunları konuşmak istiyorum. Ayrıca yine izleyenlere ipucu vermesi için bağımsız yönetim kurulu üyeliği ne demek? Yönetim kurullarında kadınlar neden olmalı? Çalışan kadınların, iş kadınlarının sorunları neler ve bu sorunlar neler nasıl aşılabilir? Bütün bunları söyleşimizde sizlerle, bizlere, izleyenlere aktarmak istiyorum. Şimdi sizin hikayenizden başlayalım. Nerede, kaç yılında doğdunuz ve eğitim kariyer hayatınız nasıl ilerledi? Peki. Öncelikle herkese merhabalar diyeyim. Selen Kocabaş ben. Aslında en kısa tabiriyle anne, eş, ee, evlat, çevresindeki insanlarla değer yaratmak isteyen, bu arzuda olan bir e, iş insanı, iş kadınıyım. Ee, ben 1968 yılında doğdum. Bizim aile göçmendi. Ee, Rumeli'den göçmüş bir aileydi. Aslında geniş bir aile, geniş bir aileye uzun yıllar sonra ilk gelen e, kız çocuğuydum. Ee, benim e, hayatım nasıl? Fransız Lisesi'nde okudum, evet. Semmenua'da okudum.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 hep bir çalışayım, bir şeyler üretim birileriyle bir değer yaratayım o daha çok oldu. O dönemde bizde çok vardı bu güdü diyeyim. Kariyerime ben ilk koç grubunda başladım. Aslında kariyerime birkaç evreye bölebiliriz. Bir yetiştirme elemanı olarak koç grubu.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 ee, i̇şin aslında tüm e, overall, toplam biznesi, toplam işi e, destekleyecek ve yönlendirecek tüm e, fonksiyonları çok e, iyi bir, güçlü bir ekiple e, yönettik diyeyim. E, çok değer kattık. E, hatalarımız da oldu, hatalarımızdan da çok öğrendik. E, i̇lklere de çok imza attık.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 doğru fırsat karşıma çıksın e, noktasındayken yönetim kurulları benim karşıma çıkmaya başladı. Ya Sayın hani siz evet e, karşınıza doğru bir siy yolu çıkabilir ama hani gelin işte biz e, farklı bir noktaya gidiyoruz. Bizim yönetim kurulu üyemiz olun. Bizim bağımsız yönetim kurulu üyemiz olun. Advisor Board'a girin. İlk böyle bir hani e, şeydim. E, bir hani evet olabilir ki o dönemde aslında bu kapıları açan bir nokta da şuydu Tülay Hanım. E, biz e, 2011 e, yılı içerisinde e, işte yönetim kurulundaki e, kadın aslında o dönemde bir programdı. Hande Yaşargil ile e, Burçak Güven'in başlattığı ve biz de Türksel'de o dönemde ben de c level'daydım Ki biz ilk başta e, bu programın olması, e, çünkü ben Türksel grubunda da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 Tamamlayacağım. Hangi perspektiften değer katacağım? Herkesin o e, farklı mozaikle tamamladığı şapkaları neler? Bunları iyi hissetmek lazımdı. Bir, bunu ondan aldım. Yani o yönetim kurulundaki o mozaiği doğru oluşturma, o ikibi doğru tamamlama ve o tamamladığın taşla da e, yerini iyi bilme ve iyi prezante etme. E, ikinci nokta... E,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 e, fırsat aslında doğru kapsayıcılıkla geliyor. O yüzden e, kadınları yok sayamayacağımız, gençleri yok sayamayacağımız, deneyimi yok sayamayacağımız bir dünyadayız. Eee velhasıl bu çerçevede hayatım devam ediyor. Vallahi başta öndürücü bir yolculuk, başta öndürücü bir kariyer hikayesi sizinkisi. E, peki merak ediyorum şimdi çok şapkanız var. Hani birkaç yönetim kurulunda yer alıyorsunuz. Işte mentorluk yapıyorsunuz, yatırımcılık vesaire. Pikinizinizi nasıl yaşıyorsunuz? Yani çalışma planınız nasıl sizin? Kaçta başlıyorsunuz? Kaçta yatıyorsunuz? Kendinize zaman ayırıyor musunuz? Kendiniz için neler yapıyorsunuz? Bir anlatabilir misiniz? Merak ettim. Şimdi şöyle doğru, çok bence de güzel bir soru. Şimdi ben açıkçası şeye çok inanan bir kişiyim ve inanmanın ötesinde öyle yaşıyorum her şey iki pişi yani paslaşma işi. Tabii ki burada büyük ekiplerle çalışıyorum. Yani her şirkete baktığımda ve her oluşuma baktığımda birlikte destek aldığım, destek verdiğim insanlar var. Bu bence çok kıymetli ve önemli diye düşünüyorum. Yani hayatın ki bundan sonra ileriye dönük de baktığımızda el verirseniz el alıyorsunuz. Yani orada Eksiz bir iş olmuyor inanın yani yönetim kurullarında dahi e, belli noktalarda e, yönetim kurulunda bir seat alıyorsunuz ama diğer tarafta orada bir yönetim ekibi var o yönetim ekibiyle o doğru teması yakalayabilmek oradan beslenebilmek çok kritik o yüzden e, bir kere e, önde tek belli noktalarda olsam da hep arka tarafta e, destekleyen ekiplerle birlikteyim e, iki e, aslında bulunduğum alanlar ve yaptığım işler birbirlerine de değiyor ve dokunuyor, değer yaratıyor. Yani öyle bir dünyadayız ki, e, yani ben bir taraftan da bir platform ve bir ekosistemin içerisindeyim diye görüyorum kendimi ve öyle yaşıyorum. Yani o e, A etkileriyle ve o platform ve ekosistem olarak yaptığım pek çok iş birbirine değer üretiyor. Böyle bir dünyadayız. Orada birbirini tamamlayan işlerde de olmak e, hız ve momentum katıyor. O işlere inandığım için ve deneyimim de o taraftan da geldiği için bir kere bu bana böyle çalışmak gibi değil aslında yaşıyorum. Ben hiçbir zaman için hani böyle çok da iş özel yaşama ayrı, hayat ayrı, birbirinden etkilenmez, işte sevmezsen de yapacaksın diyen bir insan olmadım açıkçası. Ben hep hayatı bir bütün olarak gördüm. Birbirini tamamlayıcı nokta olarak gördüm. E, ve sevmenin de önemli olduğunu gördüm ve öyle yaşadım. Yani e, sevmesen de çalışacaksın. Hep bana göre olmadı ve benim birlikte olduğum insanlara da hep severek yapsınlar. Çünkü severek yaptığımız zaman biri bir yapabiliyoruz. Yani o enerjimizi verdiğimiz noktada, inancımızı ortaya kattığımız noktada, o anlamı bulduğumuz noktada. Bununla birlikte aslında bir taraftan da Herhalde e, disiplin, vicdan ve doğru planlama diye düşünüyorum. Yani e, vicdanla şöyle, hem kendime vicdan etrafıma karşı e, ve kendime karşı. Bir taraftan da şöyle söyleyeyim, şunu da yapmaya özen gösteriyorum. Hani bunun içerisinde ileriye dönüp e, dediniz ya, yani hani evet bu kadar iş şapka var, işte e, e, eşim var, e, oğlum var, hayatım var, kendi özelim var. E, şimdi benim... Temelde herkesin hani böyle yumuşak karnı vardır ya, benim de iki tane yumuşak karnım var yıllardır. Üzerine de çalışırım. Bir tanesi sabırsız bir insanım ben, çok sabırlı değilim. İkincisi de böyle çok hayır diyebilen bir insan değildim. E, artık birazcık bunları yapabiliyorum. Yani o e, belki Tüksel sonrasındaki hayat bana e, biraz daha o e, belli noktalarda anda kalabilmeyi, önceliklendirmeyi, bir takım şeyleri kenarda bırakıp farklı şeyleri ajandama alabilmeyi e, ve belli noktalarda da o e, kolları sıvıyıp işin içerisine girmek yerine o biraz daha o sabrı tutup onu yönetime bırakıp benim yönetim kurulundaki o siyasi o pozisyonu alabilme lüksünü öğrenmeye başladım. Size şöyle bir örnek vereyim. E, şimdi... E, biz bir taraftan da denizciyiz. Ben doğma büyüme kalamışlıyım. Yani biz Rumeli'den gelmişiz ve böyle deniz ve tekne işini çok bilirim. Yani sadece yelkenli boya badana vernik falan. Uzun yıllar biz böyle hep tekneyle bir sürü arkadaş tekneyle çıkarız. Ben Türksel değim o dönemde. İnanın bütün programları ben e, ve o dönemde bana destek olan bir arkadaşımla biz böyle anlık program yaparız. İşte üç tekne çıkıyoruz, on beş kişi. Hangi limanda duracağız, nerede yemek yiyeceğiz, ne yapacağız, ne yedeceğiz vesaire. Böyle ve o program da çok güzeldi. Şimdi artık inanır mısınız hiçbir program yapmıyorum. Program yapanlara diyorum ki siz yapın ben katılıyım. <gülüyor> yani e, bunun lüksünü yaşamayı öğrendim. Ee, o, o dönem onu yapmak gerekiyormuş. Şimdi ise bu taraftayım. Yani sözün özü neleri kendimin yapacağı, neleri yapmayıp katılabileceğim, hangi noktalarda bayrağı taşıyacağım, hangi noktalarda biraz daha arka planda kalıp önü ittireceğimi e, yaşayıp deneyimleyerek hayatımı yönetmeye çalışıyorum özellikle. Güzel noktalara değindiniz. Peki... E... Yine de merak ediyorum. Böyle bir günde neler yapıyorsunuz? Hani sabah kaçta uyanıyorsunuz mesela. Sonra neler yapıyorsunuz? Hayatınızda spor var mı? İşte kültür vesaire. Onlarla ilişkileriniz, aileye zaman. Hani böyle bir günlük hayatınıza baktığınızda koca Kocabaş neler yapıyor? Kaçta yatıyor, kaçta kalkıyor? Spor yapıyor mu? Çocuğuyla ne zaman ilgileniyor? Eşiyle kendisiyle ne yapıyor birlikte? Peki. Şimdi e, mesela pandemi süreci. E, ben pandemi sürecinde her sabah e, normal işe gider gibi. Hele ilk dönemi düşünün. Şimdi daha hibrit çıkıyorum ben. E, belli şirketlerime gidiyorum. Daha hibrit yani hem ofis hem e, de çalışıyorum. Fakat e, ilk dönemde de sabah ben yedi buçuk civarı hep kalkarım. Kalkar duşumu alırım. E, duşumu alıp giyinirim. E, öncelikle bir e, yani normal işe gider gibi hayatımı Yaşadım. Her sabah, hafta içi her sabah kalkıp duşumu alıp giyinip makyajımı yapıp aşağı inip kahvaltımı yedip eğer o sabah daha geç programın başlıyorsa bir yürüyüşe çıkıp hızlıca yürüyüş. Ben şöyle söyleyeyim, işte yerken yaptım çocukluktan itibaren. Ee, işte yürüyüş tempolu bir e, şeyim. İşte fırsat buldukça kayarız. E, kaymayı da severim. O da çocukluktan beri gelen bir e, şey. Böyle hani çok spor salonuna gireyim e, e, kondisyon yapayım tipinde bir insan değilim. Yani yürüyüşümü dışarıda yapan bir tipim. E, bu pandemi sürecinde de benzer bir kurgu yok. inanın yaptım. Yani kalktım normal toplantı schedule'ım nasılsa o gün rahat değilsem önce bir turladım. Geldim toplantılarıma başladım. Toplantı aralarında ee, işte öğleliği yemeğimi yedim annemle bir FaceTime yaptım ee, onu birazcık daha moral ve motivasyon gerekiyordu ee, benzer şekilde hafta sonları ise daha rahat oldum. Geç kalktım. Ee, işte biraz daha evde o pijama terlik televizyon muhabbeti yaptım. Yani günlük akışımı normal pandemi sürecinde de hiç bozmadan devam ettim. Ve e, sanki yani evdeymişim değil de hayatım devam ediyormuş kurgusuyla e, yaşadım. E, bunun ötesinde ne yaparız? Yani e, bizim işte e, zevkimiz bir taraftan... E, ailecek bu deniz hikayesi hayatımızın içerisinde var. E, onu fırsat buldukça yapmaya çalışıyoruz. Ben birazcık böyle e, bahçe, toprakla ilgilenmeyi seven bir insanım. Toprağa dokunayım, bir şeyler üreteyim. Mesela şimdi birazcık böyle e, evde bir şeyler üretebilmeyi, yapabilmek. Aa işte e, bakın avokado şeyinden, yaprağından filizlendirdik, tohum yaptık. Yani pandemiyle mesela birazcık bunlara böyle test edip e, görme noktasına geldim. E, hayvanları çok seviyorum. E, i̇şte bir köpeğimiz var. Şimdi oğlum yurt dışında onun da bir köpeği daha oldu. Yani böyle e, hayvanlara dokunabilmek onlarla birlikte olabilmek kıymetli. Birazcık karalıyorum. E, böyle biriktirdiğim bir şeyim var. Daha yayınlamadım. E, aslında böyle yönetime dair. Onu böyle e, o bir böyle performans çıtası ve zaman bağımlı bir şey değil de kendimi iyi hissettiğim zaman onu Ajandamı alıp tamamen sonuçlandıracağım. Ee, hayat hikayem böyle. Yani, planladığım şekliyle günlümün bir akışı var. Yani hafta sonu bile olsa, hafta sonunun akışı serbestse o günü de serbest olarak planlamış oluyorum. Gün beni nereye götürürse o tarafa akıyorum. Ama hafta içleri belli bir kurguyla hayatımı devam ettiriyorum. Dostlarla birlikte olmayı seviyorum. Yani e, açıkçası işte bir beş altı senedir işte o e, hep hedef peşinde koşmak. E, hep böyle ileriye hani bunu yaptık şunu yapacağız. O anı yakalayamama şeyinden biraz daha o anı hissetmek. O anın getirdiklerini kabullenmek. Belki diyorum biraz da 50 plus'tan sonra bu noktaya geldik. E, bununla harmanladığım bir hayatım var açıkçası. Oğlumla, oğlum yurt dışında şu anda. Ama her gün e, bizim bir sohbetimiz var. Yani o sohbet de e, telefon konuşması değil de sanki hani hayatımızın içinde gibi birazcık işte, teknoloji de imkan veriyor. Bir böyle 5-10 dakika bir sohbet ediyoruz. Ne yaptık, ne ettik, ee, o ne yapıyor? Ben ona akıl soruyorum, o bana akıl soruyor. Ee, öyle bir üçlü dostluğumuz var ee, eşimle. Yani Murat Sarp ben üçümüzü. O bizim için çok kıymetli. Yani biz birlikte olmaktan da keyif alan bir çekirdek aileyiz diyeyim. Birbirimizden de öğreniyoruz ve birbirimizi tamamlıyoruz. Bence bu da çok önemli. Şanslıyım o anlamda. Yani hayatın bu dinamiği içerisinde yani bulunduğunuz yakın çevrenizle birbirinizi tamamlamanız önemli. Böyle hayatım bu şekilde devam ediyorum. Ne güzel oldu. Bunları genelde bilmeyiz biz. Hani iş kadınlarıyla röportaj yapınca. <gülüyor> Ben de fark ettim ki biz onlarla hep iş iş iş iş konuşuyoruz. E peki günlük hayatta neler oluyor? O kısmı hiç konuşmadığımızı fark ettim. Bu yüzden özellikle sordum. Bu güzel özel bir e, açıklamaydı. Paylaşmanız bizim için kıymetli. Teşekkür ederim. Güzel. Şimdi baktığımızda hani sizin pek çok şapka taşıyorsunuz ya üzerinize. Evet. Bütün bu şapkaları yerine getirirken nasıl bir iş içindesiniz ne yapıyorsunuz tam olarak yani böyle biraz da bizi izleyenlerin anlayabileceği şekilde siz hangi özelliklere sahipsiniz ve neler yapıyorsunuz o kısmı biraz daha açalım isterim <gülüyor> e, isterseniz şeyden e, başlayalım Tülay Hanım yani e, biraz da kadın şapkası ve kadın e, özellikleriyle de e, bağlayarak e, paylaşmaya çalışayım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 Ee, yani hep e, ilk başta eşime bir şey söylerdim ya nasıl duymuyorsun yani hani ben e, yani onu yaparken onu görüyorum ve diğerini duyuyorum e, sen ise onu okuyorsun ve sadece oradasın e, velhasıl e, yani bunun ben avantajı yani tabi ki bunun zorlukları da olabilir ama bir kadınlar olarak bence bu kıymetimizi ve bu şeyimizi bilelim yani bizler biraz daha fazla eee multi process multi process insanlarız. Yani eş zamanlı çünkü üretkeniz, işte doğuruyoruz, kendimizi yeniliyoruz, adaptasyon kabiliyetimiz yüksek ve bu çerçevede de aslında bu bir değer ve bir kıymet. Bunu da bilmek lazım. Yani bunu cebimizde tutmak lazım. Ee, bir e, bu e, yani hayatımın içerisinde bu multi process olmak yani işte e,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 Köpek edinde o da orada. nasıl gidiyor, onun adaptasyonu nasıl, eve adapte oldu mu, training eğitimi nasıl gidiyor bunun sohbetini yapacağız. Yani özetle hayatın içerisinde hayatçıkları yaşayabileceğim. Tabii ki bir asistanım var yani sonuçta beni yani planlamak önemli diye düşünüyorum. O planladığınız acandayla doğru gündemlerle doldurmak ve o doğru gündemleri de yönetebilmek lazım. Ee, orada hani demin de bahsettim ya, o ajandaların hepsiyle ilgili de e, belli ekiplerle birbirimize destek oluyoruz. Ee, yeri geldiğinde ben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 Bunlar tabii genel olarak sizin hani iş hayatında kadınların sorunlarına değindiniz. Özellikle evlilik ve çocuk sonrası işe dönmeme meselesi. Hakikaten can alıcı bir nokta. Bir de o çilik noktası sanıyorum araştırmalarla da ortaya konulmuş. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir araştırma vardı. Bir görev ve talip söz konusu olduğunda erkekler hemen... 10 özellik gerekiyorsa, 10 özellikten sadece 6'sını bile sahip olsalar hemen o göreve talip oluyorlarmış. Ama kadınlar o 10 özellikten 9'una sahip olsalar bile aa yok 10'da 10 değilim o yüzden deyip talip olmuyorlarmış. Böyle kendilerini geri çekiyorlarmış. Aynen. Aynen. Önemli bir noktaya değiniz. Aynı zamanda e, kariyer basamaklarında tırmanmak da kadınlar için bir mesele. Hem cam tavanlar var.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 ee, yönetim kurulu için en kritik konuların başında çeşitlilik geliyor. Çünkü o e, riskleri değerlendirebilmek, ileriye dönük sürdürülebilir başarıya ittirebilmek, o vizyonu yönlendirebilmek için farklı farklı e, şapkaları takmış, farklı içinde barındıran insanlara ihtiyaç var. Şimdi burası o kadar doğal ki e, insan dediğimiz noktada dünya nüfusunun, şu işte konuştuk yarısı kadın. Türkiye'nin yarısı kadın. Keza diğer taraftan baktığımızda üniversite mezunlarının yüzde 48'i kadın. İş dünyasına geldiğimizde bu oran toplumunda yüzde 38 pardon istihdama katılım görüyoruz. Hele ki yukarıya çıktığımızda CEO seviyesinde yüzde 7-8'lerde yönetim kurullarında yüzde 17'lere gelmiş vaziyetteyiz. Şimdi biz baktığımızda, yani Borsa İstanbul'a, biz 400'e baktığımızda e, yönetim kurullarında, yani e, doğru anlamlı kadın katılımı diye baktığımızdaki oran, yani 3 e, yönetim kurulu üyesinin kadın olduğu şirket sayısı da %10'u geçmiyor. Ki bunların içerisinde de aile şirketlerindeki e, kadın hissedarlar olsun, o da olsun. E, bu niye gösteriyor? Şimdi...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 Geleceğe yönelik doğru adımlarla gidebilmesi için çok ciddi aset olabilecek kadınlarımız var. İşte biz de dilimizi verdiğince doğru imkanları ve doğru örnekleri petro çok platformda e, konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Bizim danışma kurulu başkanımız e, Murat Özgin, hatta Murat Özgin'le Hande Yaşargil e, geçtiğimiz e, dönem e, şimdi şirketlerin genel kurulları var ki e, bunu da e, paylaşıyoruz şu anda. E, diyoruz ki burada 200 tane board ready kadınımız var. Borda hazır kadınımız var. Unutmayın bu havuz e, sonuçta siz kurumların ileriye dönük hikayesine değer yaratacak çok ciddi, e, çok ciddi e, kıymetler. E, bu yolda da ilerleyeceğiz. Peki o kadınların özellikleri neler? Hani board ready dediniz. Bir kadın evet. hangi özelliklere sahip olursa yönetim kurullarına girmeye hazır hale geliyor?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 bir e, board City bir yönetim kurulu sandalyesini dolduracak bir bireye ihtiyacım var diyor. İşte geri dönüp baktığımızda bizim yönetim kulunda kadın da teknoloji dünyası içerisinde yer almış e, bir bilan çok ya bilanç. Okuyabilen.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 Bu envanter doğrultusunda yani yönetim kuruluna e, bu kadınlarımız ne kadar hazır, e, stratejik bakış açısı olarak, analiz kabiliyeti olarak, finansal okur yazarlık olarak, markaya yaratılabilecek değer olarak, toplam insan ve o, o şirketin toplumsal ve kurumsal duruşu olarak...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 çok önemli bir program yönetim kurulunda kadın derneği sayesinde umuyoruz bir gün istenilen noktaya yani o eşit seviyeye kadınlar yönetim kurullarında hak ettikleri yerlerde olurlar. Son bir sorum var. Bununla röportajı tamamlamak isterim. Bence evet. önemli, niye önemli? Siz röportajın başında konuştuk. Bir 10 yıllık sürede icra kuruluna girebilecek seviyede idiniz ve dediniz ki Önemli olan ne kadar çok çalıştığınız, kaç yıl çalıştığınız değil, çalıştığınız süre içinde ürettiğiniz değerler. Bir kadın iş hayatında iyi bir kariyer planlıyorsa, başarılı olmak istiyorsa o dediğiniz değerler neler olabilir? Ne yaparsa iş hayatında başarılı olur. Peki. Şimdi benim ve aslında böyle bir kendi düsturlarım var, nacizane hani kendi hayat hikayemden. Ee, onları sizle paylaşayım. Ee, öncelikle bence e bir inanç ve tutku önemli diye düşünüyorum. Yani e, bu kadın profesyonel kurumsal hayatta da olabilir. Girişimci kadınlarımız da çok var. Ve çok takdir ediyorum ve e, imrenerek izliyorum. Çok başarılı girişimci kadınlarımız var. Onların da arkasındayım, yanlarındayım. E, yani bir, hakikaten yapmak istediğimiz şeyi iyi hissetmemiz lazım, iyi analiz etmemiz lazım. Ve orada o yapmak istediğimiz şeye sevgi ve inancı ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ne yapıyorsak yapalım, e, hakikaten başarılı e, insanların hikayelerinde o var. Yani o tutku, e, inanç e, var. E, bunun ben ilk önemli nokta olduğunu düşünüyorum. İkincisi, e, yaptığı işe emek vermek. Yani gerçekten de böyle hani... Parmağını salladın. Hani bir kere bir şans kapıyı çalabilir, bir kere bir voley vurabilirsiniz ama ben hayatta hakikaten bir şeyleri yapıyorsanız ona emek vererek. Nasıl çocuk emek istiyor, bitki emek istiyor. Yani pek ilişki emek istiyor, iş işte, iş ortamında emek istiyor. Ona hakkını vermeniz gerekiyor. Hani şey var ya... Bir konuda söz söyleyebilmek için en az 10 bin saat o konunun üzerinde vakit harcamak e, gerekiyor. Katılıyorum ben buna biraz da. Yani, yani bazen insanlar ilgili olup bilgili olmayabiliyorlar. E, hakikaten bir şeye hem ilgili hem de bilgili olmak için emek vermek gerekiyor. bunu e, Üçüncüsü, e, yani öyle bir dünyadayız ki bunu pandemiyle gördük sürekli öğrenmemiz gerekiyor. Yani durduğumuz an geriye gidiyoruz. Birbirimizden, mesela şu pandemide birbirimizden ne çok şey öğrendik değil mi? Yani önümüzü göremiyorduk, kördük, adım adım birbirimize sorarak. E, hayatımız, iş dünyası da öyle. Yani kapayacağız mı, açacağız mı? İşe gidilecek mi, gitmeyecek mi? Üretilecek mi, üretilmeyecek mi? Ama ne oldu? Yani burada ciddi bir e, aslında toplumsal sağduyu, toplumsal ortak akıl. Bunlarla birlikte hep birbirimizden öğrendik. Bu dünya bence yani merak etmek, öğrenmek, merak da çok e, kıymetli. Yani öğrendiğimiz, kadınlarımızla ilgili olduğu alanlarda emek sarf edip öğrenmesi gerekiyor. Bence o e, kıymetli noktalardan bir tanesi. Dördüncü bence hassas noktalardan e, bir tanesi. Hem kendimizi hem de etrafımızdaki do dokunduğumuz insanları iyi ve özel hissettirmenin önemli olduğunu düşünüyorum Tüleyha'nın başarıda. Yani kendimize de hakkımızı, yani bu hani ee, işte e, i̇ş dünyasında bazen tükenmişlik sendromu oluyor, pek çok noktalarda konuşuluyor, iyi hissetmemek vesaire. Hem kendimizi iyi hissettiğimiz zaman hem de etrafımızı da iyi hissettirmemiz lazım. Yani ben mesela buna özen gösteriyorum. Burada pek çok da hata yaptım. Yani geçmişteki hatalarımdan da e, öğrendim. Yani başka bir gündemde belki onları da tartışırız. Yani hakikaten e, o iyi his e, hem... Ben bunu yapıyorum, iyi şeyler ve onu da duymak. Yani birbirimize genelde iyi feedback az veriyoruz. Ee, bir şey başarıyı görüyorsak ya diyoruz belki arkasından şu arkadaş başına ona da söylemek lazım. Ee, yani bu iyiliği ve güzelliği ve iyi mesajları birbirimize paylaşmamız lazım. Çünkü şu sırt sıvazlamak ya da iyisin demenin verdiği enerji ve motivasyon pek çok yapılmayacak şey. Yapılır kılıyor diye düşünüyor. Beşincisi de aslında zamanımızı ve enerjimizi de iyi yönetmemiz lazım. İşte hani bana hep bunu sordunuz ya nasıl yönetiyorsunuz bu kadar konuyu. Aslında bakmayın pek çok konuyu da yönetmiyorum, bırakıyorum. Yani bu taşıdıklarımı yönetiyorum, diğerlerimi yönetmiyorum. İşte demin söylediğim gibi artık bazı şeylerde arkada duruyorum, katılıyorum. Bazı şeylerde liderliği alıyorum. Onun dengesinde iyi yapabilmek lazım. O sadece iş olarak değil, hayatın bütününde nerelerde bayrağı taşıyacaksınız, nerelerde katkı sağlayacaksınız, nerelerde de hiç olmayacaksınız. Bazı şeyleri de olmamaya, yani hayır diyebilmeye yapmamak da bir tercih ve yapmamak da aslında bir stratejik duruş. Çünkü onu yapmayarak başka bir şey yapıyorsunuz. Bunları yapmanın ve bu doğrultuda ilerlemenin ben... E, kıymetli ve özellikle kadınlarımız için yeni dönemde, yeni dünyada. Çünkü hani ne var işte kadın istihdamı yüzde 37, erkek istihdamı yüzde 75. Ya erkeği ittirelim kaptırın yüzde 80'e gelsin. Esas fırsat nereden gelecek? Kadınlardan gelecek. Kadınlarımızın e, işte bu saydığım pek çok özellik aslında pek çok kadınımızda var. O özellikleri ortaya koyduğumuz bir dönemdeyiz. Bu fırsatı kendimizde de görelim. Sadece etraf olarak ne başarılı demeyelim, niye yani o yapmış, neden ben yapmayayım noktasıyla yolumuza devam edelim diye düşünüyorum. Çok güzel tavsiyelerdi bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Sizin özellikle eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da almak isterim ayrıca. Vallahi çok teşekkür ediyorum. E, keyifli bir sohbetti. E, Belki kapatırken şey, rahmetli Mustafa Koçu analım, o da bizim yönetim kurulunda kadın derneğinin mentorlarındandı, çok da katkısı vardı. O kadınlar zirveye, toplum ileriye mesajını veriyordu. Gerçekten de, çünkü kadın aynı zamanda yeri geldiğinde anne, erkeği de yetiştiren, toplumun ve sosyal ortamın düzenini sağlayan, Yeri geldiğinde iş dünyasında, yeri geldiğinde kamuda, yeri geldiğinde eğitimde kadınlarımızı daha fazla görmemiz lazım. Kadınlar zirveye çık çıkça bizim toplumumuzda inşallah daha fazla yüreğe gidecek diye ee, özetleyip çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği Yönetim Kurulu üyesi Selen Kocavaş bizimle birlikteydi. İzlediğiniz için size de teşekkürler.